Teknojoy hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir içerikte daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz arkadaşlar 3500 Türk Lirası altına satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar. Malum son dönemde arkadaşlar döviz kurları hayli yükseldi. Dolar 8 liranın üzerine çıktı, Euro 10 liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla akıllı telefon fiyatları da ister istemez artış gösterdi. Öyle ki biz burada bir telefonun videosunu çekmiştik. Poco X3 telefonun videosunu çektiğimizde telefonun fiyatı 3150 liraydı arkadaşlar. Fakat videoyu çektik, montajladık yayına verene kadar ki aradan bir 4-5 gün geçmişti. Telefonun fiyatı 3600 lira oldu. Yani 4-5 gün içerisinde bile bir telefonun fiyatı 400-500 lira civarında artabiliyor. Dolayısıyla şu dönemde, özellikle şu dönemde akıllı telefon almayı düşünüyorsanız çok fazla ertelememenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü son dönemde dövizdeki yükselmeler henüz akıllı telefon fiyatlarına yansımış değil. Yani ben takip ediyorum günlük olarak ve henüz şu anda öyle ani artışlar gerçekleşmedi akıllı telefon fiyatlarında. Dolayısıyla yakında bir zam gelebilir. Yani bu zam dalgası ne zaman olur? Muhtemelen arkadaşlar Aralık ayında olacak. Neden? Çünkü biliyorsunuz bu Kasım ayında Pek çok mecranın, pek çok e-ticaret sitesinin çeşitli indirimleri var. İşte Süper Kasım, Muhteşem Kasım, Kara Kasım, Ak Kasım, Mübarek Kasım gibi bir sürü kampanyalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu ortamda akıllı telefon fiyatlarının artması çok doğru olmayacaktır. Eğer bir akıllı telefon ihtiyacınız varsa mutlaka Kasım içerisinde bunu halletmenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi aralıkla birlikte arkadaşlar akıllı telefon fiyatlarında da yükselmeler olabilir. Peki gelelim şu soruya. 3500 Türk Lirası altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar hangileri? Burada şu var arkadaşlar. Akıllı telefon dediğimizde tabii geniş bir elpaze önümüze çıkıyor ve orta segmentle dediğimiz zaman da 2000 liradan tutun da 5000, 6000, 7000 liraya kadar pek çok model mevcut. Fakat biz burada 3500 lira sınırını koymamızın temel sebebi hem böyle ele oturacak şık bir tasarıma sahip telefon olsun istedik. Hem de içerisindeki Yonga seti fazla ısınmasın. Oyun tarafında kullanıcıların beklentilerini karşılasın istedik. Ayrıca kamera tarafında da kullanıcılarını üzmesin dedik. Bu doğrultuda arkadaşlar bazı modeller seçtik. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizi seçtiğimiz modellerle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç tane model seçtik sizin için ve bunları sizlerle paylaştık. Burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlar bizim tercihimiz arkadaşlar. Yani şu telefon niye yok? Bu telefon niye yok diyebilirsiniz. O da sizin görüşünüzdür. Eğer bu tarz aklınızda olan modeller varsa biz belki es geçmiş olabiliriz, unutmuş olabiliriz. Dolayısıyla varsa ya şu model de var. Hani 3500 Türk Lirası altına şu model de gayet stabil ve sizin verdiğiniz modellerden de iyi diye bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Hem videoyu izleyen, yorumları okuyan arkadaşlar da yardımcı olabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bu tarz modeller varsa aklınızda mutlaka bize yorumlarda belirtin. Şimdiden size bunun için de teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.